Bugün 11 Mart 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Sabah saatlerinde İkizler Burcu'nda boşlukta ilerleyen ay kararsız ve belirsiz enerjiler verebilir. Zihinsel aktiviteler ve iletişim trafiği artabilir ancak herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz. Önemli iş ve görüşmeler için ayın boşluktan çıkmasını beklemek daha doğru olabilir. Ay saat 10.24'te Yengeç Burcu'na geçecek. Öğle saatlerinden itibaren duygusallaşıp kendi kabuğumuza çekilebiliriz. Önümüzdeki iki gün ruhsal ve manevi konulara, ev ve ailemizle ilgili temalara öncelik verebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde etkinleşecek olan Ay'la Balık burcundaki Merkür arasındaki üçgen açı çevremizle iletişimde ve yapacağımız paylaşımlarda empatik gücümüz ve duyarlılığımızı güçlendirebilir. Sosyal ve duyarlı olacağımız için yakınlarımızdan da ilgi ve sevgi beklentimiz artabilir aile çevremizle iletişim içerisine girme ve yaşamımızdaki olayları onlarla paylaşma isteğimizde de artış olabilir tüm duygularımız ve düşüncelerimizi yakınlarımızı açabiliriz gün genelinde ailemiz ve sevdiklerimizi koruma ve besleme içgüdülerimiz kuvvetli olacağından onların ihtiyaçları ile da daha fazla ilgilenebiliriz sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun